8 Mart, New York'ta dokuma fabrikasında çalışan kadın işçilerin emek sömürüsüne karşı isyan ettiği gün. Bu isyan İran'da jina Çili'de lastesiz, Meksika'da Niuna Menuz, Orta Doğu'da Jinjian Azadi oldu. Jin, jian, azadi. Özgürlük, adalet, eşitlik mücadelesi veren biz kadınlar, dünyanın dört bir yanında bir olduk, birlik olduk, sesimize ses olduk erkek devlet şiddetine, bedenimizin ve emeğimizin sömürülmesine, özel savaş politikalarına, doğamızın talan edilmesine, siyasi soykırım operasyonlarına, kumpas davalarına karşı ses çıkardık. Her yıl bu coşku ve direniş kararlılığıyla karşıladığımız alanları, tüm renklerimize boyadığımız 8 Mart'ta bu yıl yasta değil isyandayız diye haykıracağız. Kapitalist erkek egemen sisteme karşı özgücümüzü örgütleyeceğimiz, kadın dayanışmasını büyüteceğimiz yalnız değiliz. Birlikteyiz, birlikte bu süreçte de bir arada olup birbirimizin yaralarını saracağız. Erkek egemen iktidarın rantçı politikalarının yarattığı kıyamet tablosuyla karşı karşıyayız. Bu tabloya asrın felaketi dediler. Siz Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelere 3 gün boyunca devlet yoktu, yoktu, yoktu. Bizlere hakaret ettiler. Çadır vermediler. Kaynaklarımızı bize sattılar. Çünel Cem Belediye başkan çadır. Çünkü Cem Vali çadır. Çünkü Cem Mahdiye çadır. Bey çadır. Doğamızı talan ettiler. Enkazlar kalkmadan konut projesi çizdiler. Acılarımızla gözyaşlarımızla dalga geçtiler. Biz kadınlara enkazları reva görenler bilmeli ki bunları yazıyoruz. İnsanları umutsuzluğa sürükleyenler şunu bilsin ki kadınların gücüyle gideceksiniz. Hesap vere vere gideceksiniz. Kadınlar sizi gönderecek ve kadınların gücü sizleri göndermeye yetecek. Bu böyle gitmeyecek, dur diyeceğiz. Umut da biziz, isyan da biziz, dayanışma da biziz, gelecek de biziz. Asi Nehri gibi isyanla akacağız. Nemrut Dağı kadar güçlü duracağız. Ceyhan Köprüsü gibi birbirimize ulaşacağız. Ahmet surlarından öfkemizi haykıracağız. Yalnız değil, birlikteyiz. Jin, Jiyan, Azadi